John B. Watson, eğer bir düzine sağlıklı çocuk verilirse, onları istediği her şeye dönüştürebileceğini iddia etmişti. Doktor, avukat, sanatçı, dilenci veya hırsız, genetik eğilim gibi hiçbir şeyin önemli olmadığını savunmuştu. İlk başta 8 aylık Albert üzerinde deneylerini tamamladı ve daha sonra bu teorisini kendi çocuklarını yetiştirirken de kullandı. Özünde de bu bilimsel metodunu insan psikolojisine uyarladı ve adına da davranışçılık kuramı dedi. Küçük Albert deneyinde klasik koşullanma programını kullanarak bir bebeği laboratuvar faresinden korkar hale getirdi. Daha eski tarihlerde Pavlov bu koşullanmanın genlerimizde bulunan biyolojik tepkileri tetikleyebildiğini kanıtlamıştı. Watson da aynı şekilde genetik olmayan yeni davranışların da işlenebileceği hipotezini kurdu. Deneyi gerçekleştirmek için Watson ve asistanı Rosalie Rayner bir çocuğu farenin içinde serbestçe gezdiği bir odanın içine koydular. İlk olarak çocuk korku emaresi göstermedi. Daha sonra Rainer, Albert fareye her dokunmaya çalıştığında bir çekiçle, çelik bir çubuğa vurarak Albert'ı korkutup ağlattı. Sonuç olarak Albert fareden uzaklaşmaya çalıştı. Fareden korkması gerektiğini öğrenmiş oldu. Haftalar sonra Albert tüylü her türlü nesneden korkmaya başladı. Bu da koşullanmanın sadece doğrulanmadığı, aynı zamanda genellendiğini de gösterdi. Watson, davranışlarımızın ya bir uyarana karşı bir refleks ya da mevcut ruh halimizin ve uyaranlarla birleşmiş, daha önceki pekiştirme ve cezalara maruz kalmış geçmişimizin bir sonucu olduğunu varsayıyordu. Freud ve yangın aksine o, düşünce veya zihin ile ilgilenmiyordu. Çünkü ona göre etki tepki psikolojiye bilimsel metodun uygulanmasının ve insan davranışına nesnel bir bakış kazanmanın tek yoluydu. O, psikolojiyi doğal bilimin nesnel bir dalı olarak görüyordu. Psikolojinin amacı tahmin ve davranış kontrolüdür diyordu. Davranışçı arkadaşları gibi o da zekanın ve mizacın, kişiliğin, çocukların içinde yetiştiği çevre tarafından belirlendiğine inanıyordu. Watson, Bebeklerin ve Çocukların Psikolojik Bakımı adlı kitabını yayımladı. Kitabında anne babalara şımartmamaları için çocuklarına çok fazla dokunmamalarını ve duygusal mesafe koymalarını tavsiye etti. Çocukla oynamanın onların rutinini bozacağını söyledi. Ona göre mutlu çocuk ağlamaz veya ilgi beklemezdi. Kitabı çok satanlar arasına girdi ve yakın zamanda diğer bilim insanları da ilgi göstermemeyi tavsiye etmeye başladılar. Hatta bazı batı ülkeleri çocuklarınızı öpmeyin sloganı taşıyan el ilanları dağıtmaya başladı. Anne babalar çocuklarını gün boyu tek başına sessiz oturmaya bırakmaları gerektiğine inanmaya başladı. Geceleri de ağlarken kendi kendilerine susana kadar yalnız bırakmaları gerekiyordu. Buna da uyku eğitimi metodu dendi. Berbat bir çocukluk geçiren Watson iyi bir baba olmak istiyordu. Ve metodunu kendi çocukları olan John, Mary, James ve William'a da uyguladı. Maalesef işler planladığı gibi gitmedi. John, hayatını katlanılmaz baş ağrılarından şikayetçi olarak geçirdi ve 50'li yaşlarının başında vefat etti. Mary, alkolizm sorunuyla karşı karşıya kaldı ve kardeşi James gibi Mary'de intihar girişiminde bulundu. William 40 yaşında kendi canına kıydı. İddialara göre Watson, çocuk yetiştirme üzerine yazmış olmaktan çok pişmanlık duydu. Çünkü bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığını fark etti. Hayatının son zamanlarında toplumdan kendini soyutladı ve 1958'deki ölümünden önce bütün çalışmalarını yaktı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Watson nasıl büyütüldüğümüzün hayat yolumuzu belirlediğine inanmıştı. Ve hatta bir bebeği kendi istediği her şekle sokabileceğini düşünüyordu. Fakat kendi ailesinde depresyon ve kötü alışkanlıklar nesilden nesile aktarılmıştı. Peki sizce bu genetik bir miras mı? Yoksa şanssız bir çocuğun kötü yetiştirilmesinin sonucu mu? Sprouts videoları Creative Commons lisansıyla yayınlanmaktadır. Bu şu demek. Videolarımız ücretsizdir ve herkes indirip düzenleyebilir ve kişisel kullanıma da açıktır. Ayrıca devlet okullarında veya kar amacı gütmeyen kuruluşlarda da, eğitimde veya müfredat içerisinde ücretsiz kullanılabilir. Eğer sizin de akademik konularda derinlemesine kavrama yeteneğiniz varsa ve bize bunları açıklamada yardımcı olmak isterseniz bizimle Spratschool.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.